Hoş geldiniz. Gel. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. merhaba. Merhaba. Merhaba hoş, hoş, hoş geldiniz. Şöyle bir yerde durursak ama nasıl yapalım? İsteyebiliriz. Evet, Mahallede burada birazcık e, şey var mı? Var başka. Evet. Var. 9 e, katlı bir bina. Dokuz katlı evet yani. şu an enkazın altında 20 ya da 25 kişi olabilir evet. diye tahmin ediliyor. Evet. Bugün buradan bir kişi canlı çıkarıldı. Öyle Bugün mi? sabah, Aa, evet. evet. Yaşlı bir anne. Evet. O yüzden umut var. Evet, inşallah diğerleri evet. de diğerleri evet. de. Evet. Evet. Şey, e, bu, e çalışma ekipleri falan var değil mi var, insanlar var. çalışıyorlar ee, yani, yani ilk günler yoktu zaten evet, ama şu evet. an itibariyle var. Evet, ee, öncelikle zaten hoş boyunca. geldiniz ha, hoş ee, de sayın de. başkan kentimize hoş uzak. geldiniz. Evet, evet. Hoş geldiniz. E, Hepimizin olunca. acısı aynı. Evet, aynı Yaralarımızı sarmaya aynen, çalışıyoruz. Aynen, aynen, ee, aynen, ancak şunu ifade etmek isterim ki e, özellikle iktidarın bu depremde bu afette enkazın altında kaldığını belirtmek isterim. Evet. E, şu da bir gerçek ki, enkazın altından insanlık çıktı bu depremde. Evet, e, siyasi görüşü ne olursa olsun, e, mezhebi ne olursa olsun, Tabii. inancı ne olursa olsun insanlar bir dayanışma ruhuyla öyle. birbirlerine sahip çıktılar. Öyle. Bugün öyle. ayakta kalmamızın tek sebebi bu. Öyle. Öyle. E, bizi belki de toplumu bütünleştirecek olan da bu ruhtur aslında. Ruhtur. Bunu evet, elbette evet. ki özellikle evet. ifade etmek istiyorum. Yaramız ve acımız çok büyük. Ee, bu yaraları, bu acıları en kısa zamanda sarmak ve telafi etmek durumundayız. Evet. Diyarbakır gibi bir kentte belki çok fazla yıkım yok ama enkazın altında hala insanlar var. Ee, i̇lk günden beri bütün imkanlarımızı seferber ettik burada. Ancak biliyorsunuz belediye başkanlarımız evet. cezaevinde. Ee, ve onların yerine kayyumlar atandı. Belediyelerimiz gasp edildi. Bu evet. durum olmamış olsaydı evet. bu yaralar çok daha çabuk sarılmış evet. olacaktı. Evet. Ee, onu belirtmek isterim. Ee, kısacası hepimize geçmiş olsun. Evet hepimize gerçekten geçmiş olsun. Hepimizin başı evet. sağ olsun. Gerçekten Türkiye'de herkesin kalbi bu bölge için atıyor. Evet. Ee, deprem... E, Bizi toplumu birbirine kenetledim, acıları sarmak istiyoruz, beraber olmak istiyoruz, birlikte olmak istiyoruz, acıları paylaştığımız zaman azaltabileceğimize inanıyorum. Elbette ki eski binaların, eski, yani daha doğrusu binaların, inşaatların sağlıklı yapılmaması, bunların düzenli kontrol edilmemesinin bir başka sorunu var. Ama asıl büyük sorun depremin yaşandığı bu ortamda. Gördüğümüz kadarıyla sağlıklı ve tutarlı bir koordinasyonun olmaması. Evet, bu koordinasyonun öyle. olmamasının getirdiği büyük acılar var. Ama bu vesileyle biz gerçekten enkaz kaldırma çalışmalarında çalışan, emek harcayan, afat var, sivil toplum örgütleri var, gönüller var. Bunların tümüne ama tümüne gerçekten yürekten teşekkür etmek isteriz. Sonuçta yaralarımızı saracaklar, acılarımızı biraz hafifletecekler. Ben gerçekten de deprem bölgesindeki bütün illeri geziyorum, gezdim, acıları paylaştık. Acılar hepimizin ortak acısı, evet. siz de ifade ettiniz buna. Ortak acıyı paylaşacağız tabii. İnşallah Türkiye bir daha benzer sorunlarla karşı karşıya kalmaz. Yaralar da umarım kısa süre içerisinde sarılır. Sonuçta güzel memleketimiz hepimizin üzerinde yani çok, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür. Çok, ediyoruz. Ediyoruz. çok, çok teşekkür sağ, sağ olun. ol. Çok güzel. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Çok, çok, çok, çok, çok, çok sağ olun. Çok teşekkürler.